Selam dostlar, bu videoda sizlere Jata marka 9182 modeli olan dijital zaman ayarlı prizin zaman ayarlarının nasıl yapıldığını göstereceğim sizlere arkadaşlar. Ben bu cihazı akvaryum aydınlatması için kullanıyorum ama çok daha farklı sebeplerde kullananlar da var. Şu şekilde ben aydınlatmayı belirli sürelerde otomatik olarak yanıp sönmesi için kullanıyorum şimdi bunun ayarlarının nasıl yapıldığından bahsedeceğim sizlere aynı zamanda nasıl kullanıldığından özelliklerinden bahsedeceğim hadi gelin videoya geçelim Evet arkadaşlar şimdi cihazın üzerindeki tuşların ne işe yaradığını hakkında kısa bir bilgi vereyim ardından ayarların nasıl yapılacağına geçelim Şimdi cihaz üzerinde bir mod tuşu var. Bu mod tuşu arkadaşlar cihazın hangi modda çalışmasını istediğimizi ayarlamamızı yarıyor. Yani şu an 10 yazdığında bu cihaz prize takılı olduğu zaman burasına elektrik devamlı veriyor arkadaşlar. Yani hiç elektriği kesmiyor. Siz buradan zaman ayarı yapsanız bile sizin yaptığınız zaman ayarı içerisinde durup tekrar aktif olmuyor. Devamlı açık. Bunu otomatik yaparsak otomatik moddayken siz yani şimdi biraz sonra göstereceğim ayar bölümünde biz hangi günlerde, hangi saatlerde nasıl açılıp nasıl kapanmasını ayarlarsak otomatik olduğu zaman oradan ayarladığımız şekilde sistem çalışıyor. Tekrar bastığımızda off diyor. Yani burada sizin ayarladığınız ayar da olsun herhangi bir fişe takılı prizde bir şey de olsa elektrik vermiyor. Şu an burada elektriği kesmiş oluyor. On yazdığı şey off yazdığı zaman arkadaşlar şimdi bu mod tuşumuz bu işe yarıyor şimdi bu mod tuşundan ziyade cihazı yeni aldıysak ve cihazın üstündeki saat şu an normal kullandığımız saatle aynı değilse ilk önce bunu ayarlamamız gerekiyor çünkü bu ayarları biraz sonraki göstereceğim ayarları ayarladığımızda Saat dilimi burada ne yazıyorsa ona göre çalışacaktır. Buradaki saat ayarı bozuksa sizin istediğiniz saatler arasında değil. Bu cihazın saatine göre çalışacaktır. O yüzden ilk önce burada Clock tuşuna basıyoruz. Ardından Enter tuşuna bastığımızda burada saat ayarını yapabiliyoruz. Şu şekilde. Şimdi buradan saat ayarını. Burada eksi, artı tuşları var. Altlı üstlü. Bunlara basarak ve tekrar Enter'a basarak. Dakikasını ayarlayabiliyoruz aşağı yukarı inerek bu şekilde Tekrar Enter'a bastığınızda saniyeye geçiyor Clocks dediğinizde yapmış olduğunuz saat ayarını kaydetmiş oluyorsunuz bu şekilde arkadaşlar Şimdi gelelim Zaman ayarlı olarak Nasıl ayar yapabiliriz Şimdi burada Clocks tuşuna basılı tutuyoruz Ardından Enter tuşuna basıyoruz Clocks tuşuna basılı tutup Enter tuşuna basıyoruz ayar ekranı geliyor. Burada diyor ki bizde birinci ayar açılış ayarı diyor. Burada birinci ayar açılış ayarı. Ben daha öncesinde bunu akvaryum için kullandığımda demişim ki birinci ayar sabah 9.30'da açılsın. Pardon. Birinci ayar of diyor. Kapanış saati. Sabah 9.30'da açılsın demişim. Öğlen bir de kapansın demişim. Bunu ne zaman demişim haftanın yedi günü boyunca tekrarlasın demişim Bakın burada haftanın yedi günü seçili Şimdi bu ayarları resetleyeceğim Sıfırdan sizinle yeni bir ayar yapacağım Çünkü buradaki kullandığım ayarlar Süresi az gelmeye başladı süreyi uzaltacağım Burada günde iki ayar kullanıyorum ben Yani iki ayar üzerinden çalıştırıyorum cihazı Birinci ayar bu şekilde Bu da ikinci ayar arkadaşlar. İkinci ayarın açılış saati 3 demişim. 15.30 şey 15'te açılsın demişim. 19 15'te kapansın demişim. İkinci ayar off düğmesi. Haftanın 7 günü tekrarlasın demişim. Şimdi buradan ayarları resetleyeceğim. Ardından tekrardan sizinle beraber ayarları yapacağız. Gördüğünüz gibi saatte sıfırlandı. Her şey gitti. Bütün ayarlar silindi şimdi şuradan ben bir saate bakayım 22.59 22.59 ayarımızı yaptık saat ayarımızı şimdi geliyoruz açılma kapanma ayarlarına Clock tuşuna basılı tutuyorum Enter'a basıyorum burada diyor ki birinci ayar Tamam birinci ayarın açıl şey Evet birinci ayarın açılış bölümünü yapalım seçtik buradan artı tuşuna basıyoruz arkadaşlar birinci ayarı seçtikten sonra artı tuşuna basıyoruz artı tuşuna bastığımızda burada diyor ki birinci ayarın açılış saate haftanın hangi günlerinde olsun Ben bunu haftanın 7 günü boyunca 7 gününde tekrarlamasını istiyorum pazartesiden pazara kadar Tekrarlamasını istiyorum buradan 7 günü seçiyorum siz bunu 7 günlük değil de farklılık yapmak istiyorsanız buradan artı tuşuna basarak mesela şimdi pazartesi gününü seçebilirsiniz salı günü sadece çalışsın istiyorsanız salı günü bu şekilde seçebilirsiniz hafta sonları çalışma ayarı var hafta iç çalışma ayarı var bu şekilde diyor ki haftanın 5 günü çalışsın diyor hafta sonları çalışmasın diyor. Hafta sonları çalışsın, hafta içi çalışmasın diyor buradaki ayarda arkadaşlar. Burada da cumartesiye kadar çalışsın, pazar günü çalışmasın bunu seçersek. Burada da birer gün arayla pazartesi çalışsın, salı çalışmasın, çarşamba çalışsın şeklinde. Veya buna bir tane bastığımızda bir yana kayaraktan diğer ayarla, yani yine birer gün arayla ama günler fark ediyor sadece. Tekrar bastığımızda haftanın ilk 3 günü, tekrar bastığımızda haftanın son 3 günü şeklinde ayarlar mevcut. Ben haftanın 7 günü çalışsın istiyorum arkadaşlar. Haftanın 7 günü boyunca sabah kaçta açsın? Sabah 10'da açsın. 11'de açsın. Öğlen 11'de açsın. Tam de açsın. Şimdi burada da diyoruz ki 11'de açtıktan sonra ne zaman kapatsın? Birinci ayarın kapatma off bölümüne geldik şimdi. Burada da haftanın 7 günü açık olduğu için haftanın 7 günü boyunca bunu akşam 12, 10 saat açık olacak. Akşam 9'da kapatsın. 21'de kapatsın dedim. Hatta 21.30 yapalım. Dedik ki akşam 21.30'da kapatsın dedik. Tamam. Şimdi diyor ki Burada ikinci ayar diyor. Az önce bahsettiğim şey vardı ya benim sabah bir çalışıyordu, sonra kapanıp 3'te tekrar açılıyordu, kapanıyordu. Burada da eğer siz birden fazla ayar yapacaksanız şimdi burada onu seçmeniz gerekiyor. İkinci ayar için 10 diyor. Buradan artı tuşuna basıyorum. Pardon. İkinci ayar için 10 diyor. Buradan enter'a basıyorum. Ardından artı tuşuna basıyorum. Burada diyor ki ikinci ayarınız diyor. Yine diyor haftanın mesela Diyelim ki haftanın 7 günü olsun. Buradan 7 gününü seçiyorsunuz. Enter dediğinizde de Mesela şu an benim bu cihazdaki ayarım akşam 9'da 9.30'da kapanacak. Ben buradan desem ki mesela 2'de tekrardan aç cihazı. 7 gün boyunca 2'de açtıktan sonra da bunu örnek sabah 5'te geri kapat. Enter diyoruz, Enter diyoruz. Buradan diyor ki 3. ayar diyor. 3. ayara gerek duyuyorsanız, hani 4. ayar, 5. ayar bu şekilde gidiyor. Bu sadece mantık nasıl çalışıyor, sistem, cihaz nasıl çalışıyor. Ben burada onu göstermek için gösterdim 2. ayarı. Siz saat dilimini ve 1. aşama, 2. aşama, 3. Üç, aşama şeklinde kendiniz bu şekilde ayarınızı yapabilirsiniz. Ayarlarınız bittikten sonra Clocks tuşuna basarak çıkabilirsiniz buradan. Gördüğünüz gibi saat 113 e geçiyor. Şu an off modunda. Buradan da ayarınızı yaptıktan sonra otomatik moduna aldığınız sürece yaptığınız ayar otomatik şekilde çalışacaktır arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Bir farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.